Bugün 20 Mart 2023 Pazartesi, ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, gün genelinde duygularımızı ve sezgilerimizi güçlendirebilir. Çevremizdeki kişilerin duygu ve düşüncelerini hissedebilir, empati yapabiliriz. İhtiyar sahipleriyle ilgilenmek, yardım faaliyetlerinde bulunmak için de bu dönemi değerlendirebiliriz. Ruh halimiz değişken ve melankolik olabilir. Çabuk etki altında kalabileceğimiz için huzurlu ve rahat ortamlarda bulunmaya çalışmalıyız. Yarın doğacak yeni ay öncesinde geçtiğimiz ayın konu ve kavramlarını gözden geçirebilir değerlendirmeler yapabiliriz. Sama zaman yalnız kalıp içe yönelip tefekkür edersek çok faydalı olabilir. Önümüzdeki ayında konularına odaklanabilir, yeni hedeflerimizi planlayabiliriz. Akşam saatlerinde balık burcundaki ay boğa burcundaki Uranüs'le uyumlu görünümde olacak. Heyecanlı ve coşkulu olabileceğimiz bu saatlerde yaratıcı ve sanatsal faaliyetlerde de bulunabiliriz. Zihnimiz sezgilerimizden yararlanarak pratik ve orijinal fikirler üretebilir.